Teknoloji hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayız. Bu içerikte sizlere gerçekten uygun fiyata bir ekosistem nasıl kurulur bunu göstereceğiz. Biz genelde uygun fiyat vesaire dediğimiz zaman diyorsunuz ki ya bunun neresi uygun fiyat? Böyle uygun fiyat mı olur diyorsunuz. Fakat bugün gerçekten uygun fiyatlı bir ekosistemle karşınızda olacağız. Şimdi biliyorsunuz son dönemde bu ekosistem olayı iyiden İyiye trend olmaya başladı. Aslında bu Apple ile başlayan bir süreçti. Apple ne yapıyordu? İşte kendi telefonun, kendi akıllı saati, kendi bilgisayarı vesaire derken kendi akıllı kulaklarını çıkarttı. Akıllı hoparlörü falan tam bir ekosistem yarattı. Sonra diğer markalar dedi ki ya biz de ekosistemimizi kuralım. Bizim niye ekosistemimiz olmasın? Dediler ve hepsi birer birer ekosistemini kurmaya başladı arkadaşlar. Burada ekosistemden kastımız ne? Bir markanın ekosistemini kurmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Tüm üzerinizdeki giyilebilir eşyalar, teknoloji cihazlarını bu markadan donatıyorsunuz. Ve böylece birbiriyle tamamen uyumlu bir şekilde çalışmış oluyor. Nedir? En basitinden bir akıllı saat alıyorsunuz. Akıllı telefon alıyorsunuz ve kablosuz kulaklığınızı alarak mini ekosisteminizi kurmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Tabi burada önemli olan şey sizin hangi markayı tercih ettiniz. Dolayısıyla marka tercihinize göre kuracağınız ekosistemin fiyatı da Yükselmiş ya da düşmüş oluyor. Biz bugün uygun fiyatlı dediğimiz için Realme'yi seçtik. Çünkü gerçekten Realme ile uygun fiyatlı bir ekosistem kurabiliyoruz. Hatta öyle ki arkadaşlar ben birazdan size bunların fiyatlarını da söyleyeceğim. Şu anda şu gördüğünüz 3 cihazla bir ekosistem kurmak istediğinizde bir telefon parası bile vermiyorsunuz. Biliyorsunuz şu anda günümüzde telefonlar orta segment cihazlar bile 3000 lira ve üzeri fiyatlardan satışa çıkıyor. Fakat şurada gördüğünüz 3 cihazın toplam maliyeti 3000 lira bile değil arkadaşlar. Yani 2900 liraya şu gördüğünüz 3 cihaz hala hazırda. İnternetteki en uygun fiyatları aldım. 2900 liraya bu ekosistemi kurabiliyorsunuz. Peki bu ekosistemin içerisinde neler var? Hemen başlayalım. Öncelikle arkadaşlar şurada bir akıllı saatimiz bulunuyor. Realme Watch biliyorsunuz ülkemize kısa süre önce satışa Sunuldu. Bu saatin hali fiyatı arkadaşlar 450 Türk lirasına kadar düşmüş durumda. İlk çıktığında 600 liraydı 599 liraya Türkiye'ye girmişti. Fakat şu anda bu saat 450 liraya satılıyor ve 450 liraya gerçekten alabileceğiniz en yetenekli en kullanışlı akıllı saatlerden biri diyebiliriz. Öyle ki kandaki oksijen oranını bile ölçebiliyor bu akıllı saat. Realme Watch'u kenara bırakalım şöyle. Gelelim. Kablosuz kulaklığımıza. Malum arkadaşlar günümüzde pek çok kablosuz kulaklık bulunuyor. Ama genel itibariyle biz hep bunu söylüyoruz. Eğer bir telefon kullanıyorsanız, daha doğrusu Akıllı telefon kullanıyorsanız alacağınız kablosuz kulaklık da bu akıllı telefonla verimli olarak çalışabilmeli. Bunun için öncelikli olarak tercihiniz o markanın ürettiği bir kulaklık varsa o olsun diyoruz. Dolayısıyla burada Realme bir telefon kullanacaksak bizim için en verimli akıllı kulaklık da şüphesiz Realme tarafından üretilen akıllı kulaklık olacaktır arkadaşlar. Realme kablosuz kulaklığı Realme telefonunuzda basit bir şekilde eşleştirebiliyorsunuz. Zaten biliyorsunuz klasik olarak bunlarda kapağı açtığınız zaman ne oluyor? Telefonun ekranında çıkıyor. Yalnız bu ne zaman çıkıyor arkadaşlar? Ekosistem dahilinde çıkıyor. Yani atıyorum şimdi. Ben Realme telefon aldım ama Oppo kulaklık kullanıyorum ya da ne bileyim Huawei kulaklık kullanıyorum. Onun kutusunu açtığımda ekranda herhangi bir şey çıkmıyor. Girip bluetooth menüsünden vesaire onu eşleştirmem gerekiyor. Ya da işte bazı üçüncü parti kulaklık satıcıları var biliyorsunuz. işte sallıyorum şimdi Jabra gibi, JBL gibi. Bunların kulaklıklarını aldığınızda sadece Bluetooth'tan eşleştirme etmiyor. Bazen bir de uygulama indirmeniz gerekiyor. Fakat Realme telefonunuz varken Realme Buds Air gibi bir kablosuz kulaklığınız olursa ne yapıyorsunuz? Bunun hemen kablosuz kulaklığın kutusunu açtığınızda hemen ne oluyor? Telefonunuza bağlanmış oluyor arkadaşlar. Geldik C11 arkadaşlar. Günümüzde en uygun fiyata alabileceğiniz Realme modellerinden bir tanesi de C11 diyebiliriz. Bu telefonun çıkış fiyatı biraz pahalıydı. Fakat şu anda fiyatlarına baktığımızda internette 2000 liralar civarında satıldığını görüyoruz. Ben en ucuz 2045 liralık bir etiket gördüm. Belki daha ucuzu da vardır tabi. E bu telefonu da aldığımız zaman arkadaşlar Realme ekosistemini tamamlamış oluyoruz. Bilindiği gibi Realme Watch, Realme Buds, Air Neo ve... Realme C11 ile 2.900 Türk Lirası civarına bir ekosistem kurmak mümkün. Genel'e baktığımız zaman normalde 2.900 liraya bir telefon bile alamayabilirsiniz. Fakat uygun tercihleri, uygun seçimleri yaptığınızda bu fiyata basit bir ekosistem kurmanız bile mümkün. Tabi şunu da dipnot olarak belirtmek istiyorum. Ben daha üst seviye bir telefon istiyorum diyorsanız Realme'nin örneğin Geçtiğimiz günlerde satışa sunduğu Realme 7 Pro modeli vardı arkadaşlar. Bu cihazın Türkiye'deki satış fiyatı da 3600 Türk Lirası civarında falandı. Dolayısıyla Realme C11 yerine Realme 7 Pro'yu tercih ederek hem telefonun segmentini yükseltebilirsiniz hem de daha kaliteli, daha iyi bir ekosisteme sahip olabilirsiniz. Önümüzdeki dönemde muhtemelen Realme hem kulaklık tarafında hem akıllı saat, akıllı bileklik tarafında yeni ürünlerini ülkemize getirmeye devam edecektir. Şu anda Realme Watch'un aman aman bir kaliteye sahip olduğunu söyleyemeyiz. Fakat yine de günü kurtaracak özelliklerle ön plana çıkan bir cihaz bu. Ki düşünün bu cihazda kandaki oksijen oranını ölçme seçeneği bile mevcut arkadaşlar. Bu videoda sizlere kısaca 2900 Türk lirasına yani gayet uygun bir fiyata bir ekosistemi nasıl kurabiliriz bunu göstermek istedik. Önümüzdeki günlerde eğer diğer markaların da bu tarz uygun fiyatlara ekosistemleri varsa onları da oluşturarak karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.